Evet arkadaşlar, hoş geldiniz videomuza. Öncelikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İlk yarı, ikinci yarı oynadık burada. 19-12-2018 çarşamba yani yarın. 19-12-2018 çarşamba yarın için ilk yarı, ikinci yarı, üç tane maç seçtik arkadaşlar. Niye üç maç seçtik? Çünkü Ganyanlar yüksek olduğu için buna üç misli, beş misli vurabilirsiniz. Toplam 18 kuponumuz var arkadaşlar. Üç misli bile yazsanız bu tuttuğunda e, verdiğiniz parayı misli misli çıkaracaksınız arkadaşlar. 18 kupon toplamında bu formül. İsterseniz bunu yaptıktan sonra e, bir tane daha maç yazabilirsiniz. Bütün kuponlara aynı maçı yazmanız gerekir. O zaman alacağınız para artar. 440. Schalke, Bayer Leverkusen 456. Arsenal, Tottenham 452. Mainz, Eintal Frankfurt arkadaşlar. Bu maçları seçtik. 440'a 1'den 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a ihtimalleri 456'ya 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 2'den 2'ye ihtimalleri, 452'ye, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a ihtimalleri arkadaşlar. İlk 9 kuponumuz şöyle arkadaşlar. 440 1'den 1'e dedik ya. 1'den 1'e yazdık 3 tane 1'den 1'e. 3 tane 0'dan 2'ye. 440'a devam. 3 tane 0'dan 0'a. 456. 0'dan 1'e bir tane, bir tane 0'dan 2'ye, bir tane 0'dan bir tane ikiye 2'ye, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 2'den 2'ye e birer tane bakın. Tekrar aynısı 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 2'den 2'ye yani birer tane. Tekrar aynısı 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 2'den 2'ye. Üçüncü maç 452 0'dan 2'ye 0'dan 0'a dedik. Komple 0'dan 0'a mesela bütün kuponların altına 0'dan 0'a yazıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kupon arkadaşlar. İlk 9 kuponumuz formülü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci formül devam ediyoruz. İkinci 9 kupona geçiyoruz. Maçlarımız yine aynı. Yine çarşamba. 19-12. Maçlar yine aynı. Görüyorsunuz. İkinci 9 kuponumuz arkadaşlar burada. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı sistemleri yine yaptık. 440. Yani biraz öncekinin aynısı bakın. Birden bire. 0'dan 2'ye Ve sıfırdan sıfır arkadaşlar. Onları değiştirmedik. Şunu değiştirmedik yani. 456'yı da değiştirmedik. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 2'den 2'ye, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 2'den 2'ye birer tane yazdık. Biraz önce 0'dan 0'ı kullanmıştık arkadaşlar. Evet, biraz önce 0'dan 0'ı kullanmıştık. Yani şurası 0'dan 0'dan 2'ye, şurası 0'dan 0 olacak. Biraz önce 0'dan 0'ı kullanmıştık arkadaşlar. Şimdi 0'dan 2'yi kullanıyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi. Altına komple bütün... Kuponlara sıfırdan 2 yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da ee, 9 kupon. 9 kuponda o öbürü, öbürü 18 kupon arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı kuponlar. Şimdi 3 maç, maç yazdık ya. Oranları yüksek olduğu için 18 kupon toplamı 54 lira yapıyor arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz. Hemen altta yazdım zaten. 54 lira yapıyor. Ama bunların ganyanları yüksek olduğu için bu parayı 5, 6'ya, 7'ye Katlayabiliyorsunuz arkadaşlar isterseniz bu 18 kupon 18'ine de buraya bir tane banko maç yazarsınız hepsine bu alacağınız para tabi daha da çok fazla taşır. bu size bu kuponların 3 misli olduğunda 18 kuponun maliyeti şartlarınızda arkadaşlar tabi yüksek paralar alacaksınız isterseniz bu sistemi aynen yapabilirsiniz arkadaşlar tekrar birinci 9 kuponu gösteriyorum dondurup bakabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde ekranı dondurup bu da ikinci 9 kuponumuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine dondurup bakabilirsiniz. Bunu aynen oynayabilirsiniz. Veyahut dediğim gibi bir tane daha 18 kupana banko geçerek bir maçta alacağınız parayı çok çok misli misli üstüne çıkarabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hemen sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı göreceksiniz. Yorum yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu Facebook'unuzda da paylaşın arkadaşlar. İddiacılar öğrensinler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.